Bir önceki videoda, a artı b vektör toplamının bileşenleri cinsinden neye eşit olduğunu bulmuştuk. Aynı toplamı şekil üzerine gösterdiğimizde, bu a vektörü, b vektörünü de buraya kopyalayalım. Daha kolay anlaşılması için biraz temizlik yapsam iyi olacak. Evet, bunları silersem. Tamam, hazırız. Evet, ne diyordum? Az önce bahsettiğim A artı B vektörünü çiziyorum. A'nın başlangıç noktasından başladık, bitiş noktasına geldik. Bu noktaya B'nin başlangıç noktasını koyup, B'nin bitiş noktasına geldik. A'nın başlangıç noktası ile B'nin bitiş noktasını birleştiren vektör, A artı B vektördür. Eğer istersek, A artı B'nin bileşenlerini de gösterebiliriz. Bakın, bu çizdiğim, Toplam vektörünün dikey bileşeni, yani bu, yatay bileşeni ise, şu an çizmekte olduğum vektör. Onu da, onda burada bu şekilde ifade etmiştik. Bu videoda, a artı b'ye eşit olan c vektörünün büyüklüğünü ve buradaki açının ölçüsünü, başka bir deyişle, c vektörünün yönünü bulacağız. Hadi bakalım. Daha kolay olduğu için büyüklükle başlayalım. C vektörünü bir daha çizelim. Evet, bu C vektörü. Bu yatay. Bu da dikey bileşeni. Peki bu vektörün büyüklüğünü nasıl bulacağız? Tabii ki Pisagor teoremiyle. Yatay bileşenin karesi artı dikey bileşenin karesi C vektörünün büyüklüğünün karesine eşit olacak. Ya da C vektörünün büyüklüğü karekök içinde bunun karesi artı bunun karesi olacak. Bunları yazmak yerine hesap makinemizi kullanıp, neye eşit olduklarını bulalım. Biraz uzun bir işlem olacak. Karekök içinde 3 çarpı karekök 3 bölü 2 eksi karekök 2'nin karesi. Turuncu kısım bitti. Artı, 3 bölü 2 artı karekök 2'nin karesi. Evet, bu da yeşil kısmın karesi. Ve cevap 3,14. Bir an piyi elde ettiğimizi düşündüm ama değil. Pi 3,14159 diye devam eder. Neyse, biz cevabı 3,146 olarak yuvarlayalım. Evet, hemen not edelim. C vektörünün büyüklüğü yaklaşık olarak 3,146'ya, 146'ya eşit. 3,146'ya eşit. Mantıklı bir sonuç öyle değil mi? A vektörünün büyüklüğü 3'tü. Ve C vektörü şekil üzerinde A vektöründen az da olsa uzun göründüğü için cevabımız mantıklı. Şimdi sıra C vektörünün yönünde. Açık bir renk seçelim. Evet, bu açıya teta diyelim. Peki, biz bu üçgende neleri biliyoruz? Mesela karşı kenarı, komşu kenarı ve hatta hipotenüsü bile biliyoruz. Az önce hesapladık. Ama gelin hipotenüsü bilmediğimizi varsayalım. Eğer karşı ve komşuyu biliyorsak ne yapabiliriz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Tanjantı kullanabiliriz. Tanjant teta, karşı kenar, bölü, komşu kenara eşit. Yani bu, kopyalayayım, bölü bu olacak. Bunu da kopyalayalım ve yapıştıralım. Böyle çizgisinde koyalım. Evet, şahane. Buradan teta'nın bunun arktanjantına eşit olacağını da söyleyebiliriz. Bir daha kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, sıra hesap makinesinde. Arktanjant. Hesap makinemiz derece modunda daha önce kontrol etmiştik. Evet, tanjant, 3 bölü 2 artı karekök 2 bölü 3 çarpı karekök 3 bölü 2 eksi karekök 2. İşlem sırasında doğru yazdığıma göre bu parantezi kapatalım. Bu parantezi de kapamamız lazım. Evet oldu ve heyecan dorukta. Sonuç. 67 virgül... Evet, yaklaşık olarak 67 virgül 89 derece. Theta eşittir... 67 virgül 89 derece. Doğru yazdım, değil mi? Evet, doğruymuş. Bu da mantıklı. Neden mi? Bu açıya baktığımızda 60 dereceden daha büyük görünüyor, değil mi? Bu videoda toplam vektörünün büyüklüğünü ve yönünü bulduk. Son olarak size ilginç ve her zaman aklınızda tutmanız gereken bir şey söyleyeceğim. Bakın, c vektörünün büyüklüğü, vektörlerin büyüklüklerinin toplamından küçük çıktı. a vektörünün büyüklüğü 3, b'ninki ise 2. 3 artı 2, 5 eder ama c'nin büyüklüğü bundan küçük. O halde toplam vektörünün büyüklüğünün, toplanan vektörlerinin büyüklüklerinin toplamına eşit olması, ancak ve ancak vektörler aynı yöndeyse mümkündür diyebiliriz. Bu durumda vektörleri ucuca ekler ve toplama elde edersiniz. Vektörlerin yönleri farklı olduğunda ise toplam vektörün büyüklüğü, vektörlerin büyüklüklerinin toplamına eşit olamaz ve toplamdan daha küçük bir değer alır. Bu konuyu önümüzdeki videoda daha detaylı olarak işleyeceğiz. Hoşçakalın.